Başladık. Değerli arkadaşlar merhaba. Bugün e, Kemerburgaz tarafındayız. Gece saat 8 civarı. Aylardan Ocak 21'i ocağın soğuk bir hava. Ateş yaktık. Burada ateşimiz var. Karşıda da bir yangın tipimiz var. Sosyal mesajı verelim. Girip ormanları kafanıza göre yakmayın lütfen. Niye buradayız? Şu an Horken kayıt cihazlarını ve Forcam aynı zamanda Speedron markalı beyaz ledli yani warm led dediğimiz beyaz ışıklı kameraların performansını ölçmek için varız. Şu an elimizdeki telefon Samsung'un S20 telefonu ve ışık hassasiyeti gayet iyi. Kameraman arkadaşımdan rica ediyorum. Şöyle etrafı bir gösterirse bu şu an sizin gördüğünüz kameradaki görüntü dar mısın ışıklara bu ışıkların verdiği ışıkla aldığımız görüntü yoksa normalde Zifiri, karanlık. Şöyle yapabilirim. Şu tarafı kararttığımda. O tarafa çevirir misin? Kararttığımda hiçbir şey görmeyeceksiniz. Evet. Şimdi yaklaşalım böyle bir kameramıza. Görünüyor mu? Speedron markalı 157 kodlu bir kameramız. Kasasının tasarımı LED Türkiye'de imal edilmiştir. Bu 156 dediğimiz bir kasa. Gene burada imal edilmiş. Türkiye'de imal edilmiş bir üründür. Şimdi gelebilirsen ledleri gösterebiliyor musun? 4 tane büyük led var. Ee, öbüründe onu da çekelim. 8 tane led var. Herhangi bir özel NVR kayıt cihazına bağlanması gerekmiyor. Normal NVR kayıt cihazıyla çalışıyor. Şöyle yapalım. Bağlantıları da gösterelim burayı bir çekelim. Şimdi bakın, PoE switch'le bağladığımız için kablosunun üstünde PoE olan, kendinden PoE'li kabloyla bağlı. Diğeri de bu şekilde bağlı. Bu da normal switch üzerinden gelen PoE akımını kamerada PoE yok kendisinin içinde bir aparatla PoE'liye çevirmiş durumdayız. Yani bu şekilde çalışılabilir. Biraz da NVR'dan bahsedeyim size mvr core bir mvr'ımız aynısını spitron markalı ürünleri de var şimdi önce şu görüntüyü göstermek istiyorum ee, bu arada elektriği araçtan aldığımız için bir araç sesi duyuyorsunuz bakın karşıdaki ağaç bembeyaz parlıyor normal ledli kızıl ötesi ledli kameralarda bu ağaç burada parlarken arka taraflarda hiçbir şey göremezsiniz asistan arkadaşımızdan rica edelim bir gider misiniz öyle Telefonunuzun ışığını da kapatırsanız. Şimdi gördüğünüz gibi dön bize doğru gayet yüzü belli. Arabayla aramız 4 metreydi. Arabanın solundan aşağı doğru gidebilir miyiz? Evet. Bakın burası e, Kemerburgaz ormanları. Zifiri karanlık. Ben şu an arkadaşı kendi canlı gözümle göremiyorum. E, şurada Görüyorsunuz kendisini. E tabi monitörün çözünürlüğü de önemli ama orada bir hareket olduğunu görüyoruz. Buyurun. Şimdi burada başka bir görüntüye bakalım. Bu da gene ormanın içinde. Biraz sisli görüyorsunuz. Çünkü yanımızda ateş var. Bunu hesaba katmadık. Ateşin dumanını da çekiyor. Tam laz işi oldu bu iş. Böyle yapalım. Heh. Burada yok. Daha temiz bir görüntü. Niye burada bu görüntüyü çekiyoruz? Bu demoyu ormanda yapıyoruz. Çünkü sitelerde, şurada burada e, daha çok ağaç olduğu için ağaçlar parlama yaptığı için kameralar genel itibariyle göstermez. Bu nedenle villalarda, sitelerde, fabrikalarda, ormanlık alanda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sonuç itibariyle benim anlatacaklarım bu kadar. Firmamızın satışını yapan, ürünlerinin satışını yapan, yerli üretim kameralarımızın satışını yapan firmalardan temin edebilirsiniz. Bizim şirketimizden temin edebilirsiniz. Benden bu kadar. Birazdan ateş başı yemek yiyeceğiz. O yüzden hava soğuk. Görüşmek üzere.